bu tarz içerikler hazırlıyorum. Şu anda Ahmet Usta Ocak başına giriş yapacağız. Eğer siz de bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletiştirmeyi unutmayınız. Hadi şimdi içeriye geçelim. Yanımda Ahmet abi var. Bize ciğer yapacak. Buranın ciğerini seviyor bundan. Aynı zamanda da 20 yaşındayım, 8 yaşındayım itibaren burada yemeğe geliyorum. Abi zaten tanıyorum sizi. Abi, evet, sağ olun babam. Babadan oğla, öyle söyleyeyim. Kaç yıl oldu? Tam babanızın başladığı bayağı eski tabloya falan. Dayanıyor. Evet, ee, 25 yıl. Bunlar soğumuna ekmek arasında. Evet, bunlar soğumuna ekmek arasında. Babaş var, açık var. Şimdi yüksü var. Şimdi usta'm sinirciye nereye atacak? İnşallah iyi işler. normalde araçlan. Yani. Evet, kavap yaparız bu arada. Selamünaleyküm. Selam. Bu da yerlerimiz. normal fazla. Tamam. Evet, tamam. Tamam. Bir kebabı bunu söyleyin. Bir defa bunun bir Ben içeri gireyim de... Tamam. Tamam. Bitir, göbersin, tamam. Karşiye geçeyim. Pantoleri bizim da oraya da çekeyim. Oraya gireyim. as he is. tamam mı? burada bir ciğer kuşbaşı var abi ee, bir kebab, bir kebab, bir kebab, bir kebab, bir kebab, bir kebab üç tane döküyorum bunlar hiç kahve sarabilirsin ayrıca, çok kebab ısırıyorlar bir kebab ısırıyor bir kebab, bir kebab, Efendim? Gel, Kuzu kullanıyorsun değil mi? Evet. Ciğerlerimiz kuzu. Kuşbaşı kuzu. Erkek oluyor. Evet, erkek. Erkek eti toz. Dana da tosun. Altı tane kebap, beş tane çiğir. Altı kebap, beş tane çiğir. Sen kaç yıldan bir yapıyorsan bir şey? Çocuklar lokantada Çocuklar beri. Kaç 2 yaşındasın? On, elli iki iki. Gel pişirirken niye dikkate alamadın? Abi yeri fazla kurutmayacağım. Hadi buna o zamanında bir şey yok. Bir tane sadece sarasa cevizle hazırlayacağım. Ben Dört parça beş parça maddesi. Evet cevap durumumuz böyle oluyor. Mersin'den başka bir yeri yiyemezsin. Sen kaç bundan daha iyi? Çalışıyorsun burada. Vallahi... 30 yıl olmuştur aramda yani. 30-35. Evet usta. 6 tane 1,5 kebap alayım. Ben bizimkiler mi? Evet. Karkılı işte. kuzu ciğeri. Evet, bir savunma bir daha var. Bunlar sabahtan ısınıyor değil mi? Evet, çünkü. sabahtan şişleniyor. Öğlene hazırlık yapılıyor. Sonra müşteriye sunuluyor. Bu şekilde. Biz de iki tane açık ayak. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, Orayaelesin bir tane attığım asılı Bu çok teşekkür ederim Bu şiinin sesli sos Alémажу üstüne gelirseniz gelirsenizler muhakkak ki buraya uğramalısınız tavsiye ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi yemeye devam edeceğim. Burada hoş olarak çektiğiniz videodan dolayı teşekkür ediyorum. Eee sizleri seviyoruz. Ben de Ahmet abiye bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi <gülüyor> yorum olarak belirtmeyi <iletişim gülüyor> unutmayınız. Bir sonraki videoda de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.